Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tophan. Türkcell'e Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine gündem yoğun. Hem Türkiye'den hem de Dünya'dan güzel haberlerimiz var. Evet, şimdi, kripto paralarla başlayalım. Evet şimdi. Osman senin uzmanlığın. Ya uzmanlığın demeyelim de bir ilgin var kripto paralara karşı. Şimdi sahi şey ne oldu ya? Yapıyorsun ya zink işleri devam ediyor mu onlar? İşte kazıyorlar ya. Onların. Kazıyorlar mı? Arada bir bakım yapıyorum onlara işte. <gülüyor> <Mesela tabii. gülüyor> Çok güzel. Evet bir düzenleme geliyor şimdi. Evet kripto paralara aslında bu uzun zamandır söylenen bir şey. Geçtiğimiz yıllarda da ben bu tarz söylemler hatırlıyorum. Ama o düzenleme nedense bir türlü gelemedi. Fakat e, bu sene ciddi adımlar atılmaya başlamış durumda. Sadece Türkiye'de değil dünyada da kripto paralar üzerine e, ciddi adımlar atılıyor. Aslında geçtiğimiz yıla kadar kripto paralar çok ciddiye alınmıyor. Yani bu bir balon olarak görünüyor. Evet, Ve diyorlardı evet. ki bu balon eninde sonunda sönecek. O yüzden biz buna hiç bulaşmayalım diyorlardı. Fakat... Şu anda olay tamamen farklı bir boyuta taşındı. Artık ülkeler de kendi dijital paralarını çıkarma yönünde emek sarf ediyorlar. Çin bu e, konuda önemli çalışmalar yaptı. Amerika şimdi yapıyor. Hatta Türkiye'nin bile bu konuda bazı çalışmaların olduğu biliniyor. Merkez Bankası dijital para üzerinde bazı çalışmalar yürütüyor. Hali hazırda mevcuttaki kripto paralardan ise bir vergi alınacağı söyleniyor. Fakat bu verginin nasıl olacağı, nasıl şekillendirileceği... henüz belli değilim. De çok belli değil, ee, biliyorsun kripto paralarda en mining yapanlar var. Yani bunları kazananlar var, Ethereum gibi işte Ravencoin gibi, e, Monash gibi çeşitli e, coinleri kazarak bunları soğuk cüzdanlara aktarıyorlar ya da herhangi bir hoz hesabına aktarıyorlar, oradan çekiyorlar. Bunun haricinde bir de borsada oynayanlar var. Adam al sat yapıyor, sürekli al sat yapıyor, al sat yapıyor. O yükselenmelerden, düşmelerden bir kar etmeye çalışıyor. E şimdi ben burada nasıl bir vergi uygulaması konulacağını açıkçası tam olarak kestirebilmiş değilim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu, atıyorum sen 100.000 lirayla girdin o borsaya, oynadın oynadın yine 100.000 liram var elinde. E şimdi bunu sen banka hesabına aktarırken mi vergi kesecek yoksa orada kripto para alırken mi belli bir vergi kesilecek? Yani bunun... Biraz karışık gibi. Yani mi? Şimdi şu var çünkü, atıyorum banka hesabına aktarılırken kesilecekse, oynadın oynadın, hiç kar etmedin. Kar etmediğinin bir de vergisini sınıfı vereceğim, böyle bir saçmalık olabilir. Yani orada bence makul bir düzenleme şu şöyle yapılabilir, bunların borsaları malum Türkiye'den de giriliyor ya. Belki Türkiye'deki ilgiler üzerinden bir düzenlemeyle, hani Türkiye'deki o borsayı biliyorsun, hatta bildiğim kadarıyla TC numarası falan vermen gerekiyor, bayağı, bayağı, için. Falan kimlik veriyorsun, şey bir sürü bilgi bayağı, veriyorsun. Bayağı yani oraya girerken mesela nasıl şu anda AliExpress'ten bir şey alırken bazı satıcılarda oluyor, hepsinde yok bu arada. Otomatik vergi kesiliyor artık. Ve gümrük vergisi ödemiyorsun ekstradan. Mesela o, o bilek anlaşma yapıyor müştereyle. Evet, işte kripto demek parayı ki. misal alırken belki vergi şey Evet, alabilir. evet. Çünkü muhtemel orada olur. Makaslar değişecektir. Çünkü hani kripto para piyasası <gülüyor> dolar gibi, altın gibi yani bildiğimiz piyasalar gibi değil. çok hareketli. Bir anda bir bakıyorsun %50 yükselmiş. Hani böyle %5, %3 yükselmeler de değil. Çok absürt evet. yükselişler oluyor. E, ha, göreceğiz. göreceğiz. Evet yani şu an çok kesin bir şey söylemenin bir manası evet. yok. Bir diğer haberimiz ise Türkiye ile ilgili otomobilde taksitli dönem başladı. Gerçi vardı. E, şimdi yeni bir düzenleme yapıldı. Kredi kartına falan da artık böyle işte 60 aya kadar ki 120 bin liraya kadar olan fiyat otomobillerde 60 aya kadar. 120 bin de, 300 bine kadar olanlarda da 48 aya kadar. kredi kartımız varsa. Yani limiti değil. varsa ki var ya. Yani, Bileyim, o kadar limitli olan kredi Hayır, kredi bence var. şu anlamda mantıklı olabilir. Hani kredi çekmekten daha makul gelebilir belki. Onun detaylarını tam bilmiyorum ya da bunu... Ya, ya da insanlar kredi çekmekle uğraşmak istemeyebilir. istemeyebilir. Çünkü kredi çekmek biliyorsun. Yani biraz dolan başlı bir süreç. Başvuruyorsun, onaylanıyor ya da Ya bir de şöyle düşün Osman. Şimdi sen 120 lira, tamamını çekmeyeceksin ya canım. Atıyorum 100 bin lira var. Örnek görüyorum. 20 bin ya, lirasında tabii. kredi kartel ödersin. Hani yapılabiliyor böyle şeyler kartel biliyorsun. Evet. Belki onunla ilgili bir düzenleme. Yani zaten şu anda vardı yani kredi kartı ben mesela bakıyordum sitelere falan işte kredi kartı nuskoda taksit kadar evet. taksit. Hani İkinci el de vardı ama. Hani belki yasal bir zemin yol olmasa yol olma. bile. Evet şimdi artık oldu. var artık öyle bir yasal zemin öyle geldiğini söyleyelim. Bir diğer haberimize dergilikle ilgili arkadaşlar. Dergilike podcast özelliği geldi. Bu podcast olayı bu Clubhouse son sona biraz patladı yani evet. yıllardır olan bir şeydi aslında. Evet. Ama evet. Clubhouse bir düzenleme yaptı podcaste. Twitter bile yaptı biliyorsun şu an podcast tavsiye Yeni bir test bir yapıyor. Şey test ediyor da sesli. E, Mavitikli kullanıcılar. Ama şimdi mesela Clubhouse'un mantığıyla normal podcast'in mantığı farklı. E tabi canım şimdi Clubhouse'da bir toplantı odası gibi bir yer var. Giriyorsun Or oraya. Orada kaydı yani. o senle ben konuşuyoruz diğer gelenler dinliyor. Dinliyor falan. ve bitti o. Orada bir daha onu tekrar dinleme imkanı falan yok. Tabi Podcast'te podcast istediğin yerde istediğin zaman dinliyorsun. Yani Clubhouse'un mantığı podcast'e dayanıyor demek ki. Evet. Aynen öyle. Yani. Temeli oraya dayanıyor. Dergiliye de podcast özelliğinin gelmesi güzel olmuş açıkçası. Ben böyle bir uygulamanın içinde birden fazla fonksiyon sunulmasını seviyorum. En azından hani farklı uygulamaları indirmek yerine bir tane, bir tane indiriyorsun. Aynı. Onun altında zaten dallanıp budaklanıyorlar. Mesela Türkcell'in dijital operatör uygulaması da bu şekilde. Onu da o yüzden kullanmayı çok seviyorum. Dijital operatörü indiriyorsun. Bütün ihtiyaçların orada var. Yani o tane uygulama gerek Yani on tane uygulama indirmene gerek yok. Gerek yok. Tüm uygulamaları bir temel uygulama altında birleştirmişler. Oradan pasaja bile girebiliyorsun mesela şu anda. Evet o güzel olmuş. Bu satış platformu. E Ticaret platformuydu. Aynen. Oradan rahatlıkla girip alışverişini bile yapabiliyorsun. Tabi şimdi belki dijital operatörü bilmeyenler vardır arkadaşlar aramızda. Turkcell'in müşterilerinin cep telefonları üzerinden işte paketlerini görebildikleri, yeni paket alabildikleri tarifelerini gö gözlemleyebildikleri bir uygulamaydı. Bu uygulama yenilendi ve güncellendi. Şimdi güncellemeyle beraber, işte Osmanlı da az önce söylediği gibi pasaj uygulaması da yine artık dijital operatöre entegre edilmiş evet. oldu. Oradan hani bir şey almak istiyorsunuz, bir şey satın almak Tekrisa istiyorsunuz, geçiş yapabiliyorlar. Aynı, yeni abi. bir cihaz almak istiyorsun, yeni bir uygulama almak istiyorsun, yani hepsini oradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni güncellemeyle birlikte aslında dijital operatörde böyle kullanıcıların Hızlı erişmek istedikleri menüler falan ön plana çıkarılmış ve tasarım daha da sade hale getirilmiş. Bu da bence kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bu sayede arkadaşlar atıyorum bir servise mi ulaşmak istiyorsunuz? Hemen sade bir şekilde menülerden o servise ulaşabiliyorsunuz. Ya da yeni bir servis aboneliği yapmak istediğinizde hemen azım bir şekilde bu abone gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanımı son derece rahata indirilemiş durumda. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi e, Türkcell Dijital Operatör uygulaması Türkcell'lere özel değil. Türkcell abonesi olmayanlar da bu uygulamayı kullanıp işte karşılama ekranında uygulamaya giriş yapmadan da birçok işlem gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Türkcell kullanıcısı olan sevdikleri için hediye TL ve paket yükleyebiliyor. Başvuru ve başvuru takibi işlemleri de yine bu dijital operatör uygulaması üzerinden yapılabiliyor arkadaşlar. Burada aslında uygulamanın ismi de güzel seçilmiş. Dijital Operatör diye. Dijital Operatör deyince insanlar biraz da fazla şeyler bekliyor. Hani ya benim numaramı da taşısın o zaman ya da yeni hat da alayım. Evet, Yapılabiliyor. Onları, Onları, Onları, Onları da yapıyor. Onları da yapıyor arkadaşlar. Yani, yani eskiden biliyorsunuz hat almak için ya da ne bileyim numara taşımak için mutlaka müşteri hizmetlerine gitmeniz gerekiyordu. Şimdi dijital operatör üzerinden rahat bir şekilde numaranızı taşıyabiliyorsunuz. Yeni bir hat alabiliyorsunuz. Hatta interneti ve Superbox başvurularını bile bu sistem üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine uygulama üzerinden arkadaşlar, e, ihtiyaçlarınızın yönelik paketleri ve kampanyaları inceleyip de satın alabiliyorsunuz. Ayrıca eğer Turkcell işte fatura detaylarınızı görüntüleme, güncel fatura bilgisini görme ve fatura ödeme gibi işlemleri de yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Turkcell'in pek çok servisi var. İşte BIP'tir, Fizi'dir, Dergilik'tir, TV Plus'tır. Bu dijital servis uygulamalarını da arkadaşlar yine dijital operatör üzerinden gözlemleyip oradan dilerseniz cihazınıza indirebiliyorsunuz. Arama ve bağlantı sorunları yaşadığınız zaman da uygulamadan otomatik kontrol sağlayıp sorun devam ediyorsa taleplerinizi konum olarak da Türksel'e iletebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Hatta mesela bir başvuruda bulundun, en sende abi. evrak isteniyor. İşte bilmem ne Hı kağıdı, Hı, ön, en basit bir en şey yani. bir. Bunu da uygulama üzerinden güvenli bir şekilde yollayabiliyorsunuz. Bu da önemli. Niye? Otokopu gideceksin, işlem merkezine gideceksin, yani, otokopu çekeceksin, oraya tamam. imza atacaksın. En az 2 saat ile İstanbul gibi şeyde, şehirde, bunları... Hemen halledebiliyorsunuz ve bu taleplerinizle ilgili de durumları da ve durumun o talebin durumuyla ilgili son e, bilgileri de yine uygulama üzerinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Son dönemde gittikçe popüler olan bir özellik de var aslında bu uygulamanın içerisinde o da yapay zeka asistanı. Evet burada Türkcell asistan isminde bir yapay zeka evet. asistanımız var. Bu asistan size arkadaşlar yardımcı oluyor işlemleriniz. Atıyorum faturamı ödemek istiyorum diyorsunuz. Hemen sizi o ilgili menüyü yönlendiriyor ya da faturamı ödemenizi sağlıyor vesaire. Yani bu tarz kolaylıkları mevcut. Ayrıca benim bu uygulamada sıklıkla ziyaret ettiğim bir menü de var. Buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Salla kazan. Türkcelliler zaten bunu biliyordur. Evet. Şöyle telefonunuzu salladığınız zaman. Gigolight'lar geliyor. Gigolight'lar geliyor. <gülüyor> geliyor. Onun haricinde arkadaşlar servis abonelikleri de kazanıyorsunuz. Atıyorum bir aylık bir üyeliği ya da bir aylık fiziği üyeliği. Gerçekten bunlar da çok makul oluyor Türkcelliler için. Bir de bunun <gülüyor> haricinde atıyorum. Dediniz ki ya ben klasik adamım. Yine de bir işlemlerim için bayiye gideyim. Öyle kimliğimin fotoğrafını çekmek ha hanı. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Türksel mağazaya gitmek istiyorsun. Mağazaya gitmek istiyorum. Karşımda bir muhatap görmek istiyorum. Diyorsanız arkadaşlar en yakın Türksel bayisinden bu uygulama üzerinden randevu alabiliyorsunuz. Bu sayede oraya gittiğinizde hiç beklemeden direkt olarak işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Yine uygulama sayesinde dijital operatör sayesinde hediye havuzundan da hediyelerinizi ve fırsatları da görebiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada Türkcell demişken madem Türkcell'den geldik o zaman yerli Yürütüm. ürünlerden de devam edelim. Devam edelim. edelim. Yani... Bunu haftalardır söylüyoruz zaten. Ee, Birçok marka Türkiye'de fabrika açacak evet. dedik. Oppo, Samsung. Xiaomi açtı, Samsung açtı. Şu, Sam... açtı, Samsung şu açmadı açıyor. Yani. Bu aynı sonunda ama e, bir deneme, bile, öğretim deneme öğretimi başladılar. Evet. E, deneme öğretimi yaptı. E, biliyorsunuz arkadaşlar bu fabrikaların aşırı sürecinde önce belli deneme üretimleri yapılıyor, ondan sonra e, gerçek Seri üretim varlığı başlıyor. Yani hemen birden hoppa %100'ye başlamıyorlar. En önce böyle bir deneme üretimi %1'li, %2'li, oradaki hata paylarını vesaire ölçüyorlar. Daha sonra ardından gerekli otomasyon ayarlamalarını yapıp işe devam ediyorlar. Tabii bu işin en güzel tarafı ne oldu? Hep söylüyoruz biz. Bu işin en güzel tarafı Türkiye. ne biliyor musun abi? Kutuda Made in Turkey yazıyor. Assembly in Turkey yazıyor galiba. Bugün bu arada bir tane telefon gelecek. Bugün Assembly in Çin yazıyor. Yani Çin'de dizayn edildi. Ama yok. Sanki bir şey yazıyor Bakacağız ona yani bugün. Bugün bir, bir telefon gerçekten... geliyor bize arkadaşlar ama siz bu videoyu izlediğinizde o video yayınlanmış olacak. Oppo'nun Türkiye'de üretilen telefonu gelecek. E, yerli üretim gelecek. Yerli üretimin ne faydası var? Sizin için ne önemi var? Şu önemi var arkadaşlar. Fiyatlar düşüyor. En yani önemli şey bu. Falan %30 düşüyor. oranda düşüyor fiyatlar. Yani Türkiye'de üretilmeyen bir model 3000 satılacaksa örnek veriyorum aynı model Türkiye'de Bu üretildiği zaman... giriş modellerinin üretilmesi biraz kötü. Evet. Biraz daha üst seviye ya da orta seviye, orta seviye. cihazlar atıyorum. Mesela şimdi geçtiğimiz günlerde Xiaomi Redmi Note 10 serisini duyurdu. Bu Note 10 serisi Türkiye'de üretilse daha güzel olur mesela. Bence orada gelecek ama. Şey, adım adım az önce söyledin ya hani önce fabrika açılsın daha fabrikalar tam olarak açılmadı. Bence açıldığı zaman gelecek. Hatta saat işte bileklik şudur budur falan gibi böyle farklı cihazların da üretileceği söyleniyor Türkiye'de. Henüz daha bu kesin bir bilgi değil ama bunun açıklamaları yapıldı. E, telefon da gelecek bize Oppo'nun yerli üretim modeli. Samsung'un çıktı bu arada. A0 bilmedi. 0.2 miydi ikisi galiba. Evet. E, Oppo'da gelecek arkadaşlar kanalımızda onun da e, kutu açılır. Ve inceleme videosunu göreceksiniz. Yazıyı göreceğiz orada. Made Turkey. Hadi bakalım. Göreceğiz inşallah. Bu arada akıllı telefonlardan söz açılmışken bu çip olayına da bir girelim e, istiyorum. Çip krizi var dünyada. Önemli, önemli bir nokta bu. Şimdi arkadaşlar son dönemde biliyorsunuz Pandemiden vesaire üretim kollarında bazı aksamalar gerçekleşti. Bu aksamaların yanı sıra pek çok cihazda artık çipler kullanılmaya başladı. Yani eskiden mesela... E, bir çipler mi? Bilgisayar, ha, telefon. Mi? ya ha, bunu telefon, bile yani. değil mi? telefon bile değildi, telefon bile yani. değildi yani, yani. Sadece bilgisayardı yani. Evet. Ama Çip şimdi baktığımız deyince, zaman evet. akıllı sözünün geçti. Akıllı ekini koyduğumuz her şeyin içine çiplerleşti. İşte başladı. otomobil mesela şu anda. Yani otomobiller, otomobillerde kriz de, var şu anda. Üretilemiyor otomobiller. Çünkü otomobillerde artık bir altyapı oluşmaya başladı ve Bence çok yakında ki bu elektrikli otomobillerin biraz daha yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok otomobil uyduğundan güncelleme alacak. Tesla nasıl şimdi güncelliyor otomobillerini? Aynen Tesla'nın güncellediği gibi pek çok otomobilde aynı telefon günceller gibi güncelleme alacak. Güncelleme Benim alacak. görüşüm bu yönde. E, çip krizine de gelsek arkadaşlar şimdi dünyada üst seviye çipleri üretebilen sadece TSMC diye bir fabrika var, dökümhane var. Biz mesela şimdi diyoruz ya işte Apple kendi çipini tasarlıyor, Samsung kendi çipini tasarlıyor. Bunlar tasarlıyor ama üretmiyor arkadaşlar. Üretmek için yine ne yapıyorlar TSMC'nin kapısını çalıyorlar. Evet. Yani i̇şte burada da bir sıkıntı var, adamların üretim kapasitesi belli. Şu anda AMD sırada bekliyor, Intel sırada bekliyor, Nvidia sırada bekliyor, Apple sırada bekliyor, Samsung sırada bekliyor, Huawei ile zaten ilişkiyi kestiler, Qualcomm sırada bekliyor, Mediatek sırada bekliyor. Dolayısıyla bu kadar çok fazla müşteri olunca ki otomobilcileri saymadım bile, evet. adamlar da üretim kapasitemiz belli dedi. Bu yüzden hatta Samsung'un Amerika'daydı galiba, bir yerde önemli bir yatırma olacak. Bayağı böyle milyar dolarlar değerinde bir çip üretim tesisi kuracak ki burada da 5 nanometre ve 6 çipleri üretmek için harekete geçilebiliyorum biliyorum ben. Benzerini Almanya'da Apple kuruyor evet. Münih'te. O, o da 5G ve benzer şekilde çipler üzerine yapılıyor. Çünkü bu çip meselesi önemli. Sen cihazı yapıyorsun ama üretemiyorsun şu anda. Yani her şey şu anda çiplere çiper, bir bağlanmıştır. Çipe bağlanmıştır bir de, Son dönemde biliyorsunuz bu Mining'ten ötürü ekran kartı, kartı tarafında da mesela çip krizi vardı ki şu anda ekran kartı yok zaten. Şu an sana. yok yani evet, almak istediğimde yani yok. rafa girmesi çok zor hatta biz bazı yetkililerle de konuştuk daha rafa gelmeden e, cihazların satıldığını söylüyorlar ekran kartlarının. Mesela bu internette satılan kartlarda e, genel olarak adamlar kasaya alıyormuş mesela arkadaşlar kasanın içinden kartı söküyor onun kaç ay garantisi kalmış atıyorum 33 ay. 33 aylık kartı sıfır diye satıyor. Yani nedir hiç kullanılmamış. Kasanın içinden söktüm. Ne yapıyor? Parça parça o kasayı satmaya evet. başlıyor ki artık bu duruma gelinmiş durumda. Bakalım durumda. ne olacak hani önümüzdeki dönemde bu işi inşallah bir çözüm bulur. Yani ama zor Yani fiyatlarının bilmiyorum. biraz daha artacağı söyleniyor ki düşmüştü. Hani pandemiyle birlikte biraz yükselmişti sonra bir gerileme oldu. tekrardan bu öseye gelecek deniliyor ama bunu bekleyececeğiz. beraber göreceğiz. Son olarak haftanın gündeminde anlatacağımız son konu bir otomobil testi geldi. Kuga demiştik biz ama Ranger Kuga'da geldi. Kuga'da bir sıkıntı çıktı. Kuga beklerken Ranger Kuga beklerken, beklerken Ford Ranger geldi. Ama abi, ben ben bir Ranger böyle bir araba olduğunu Ben de bilmiyordum. Yani hani dışarıdan bakıyorsun ya pick up kamyonet gibi falan duruyor ama hiç öyle değil. Çok abi. beğendik. Bu Sen de be beğendin değil mi Alperen? Beğendim abi. Çok Hı. güzel. Alperen de çok beğendi. Bakalım güzel bir inceleme videosu gelecek. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani böyle pick up Algınızı tamamen yıkabilir arkadaşlar. Çünkü benim mesela öyle bir algım vardı açıkçası. Hani inşaat yani, arabasıydı falan yani. gibi düşünüyordun. Ama içine biniyorsun koltuk ısıtması var, işte... E, park sistemi var, var, otomatik, var park park park <gülüyor> otomatik park var. gel çoğunun otomatik parkın çalışması için tır girecek yer lazım ama... 5.3 metre arabanın uzunluğu baktım ben özelliklerine. O yüzden... Yani bir de böyle hani biz ufak arabaya alışmışız ya, buraya girelim diyorsun, geri görüş bir alıyor, arabada yanaşıyor diğer araba, yarısı dışarıda arabanın. <gülüyor> <ne? gülüyor> evet, öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Turkcell'le teknoloji haftalık bakış programımızın sonuna geldik. Bu haftada birbirinden ilginç konuları sizler için değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yetmini bir programda karşınızda olana kadar... Dur. Haftaya yetmini bir programda karşınızda çıkana kadar kanala abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.